Zor bir şey değil. Psikiyatrik ilaç kullanırken emzirebilir miyiz? Evet, bu da çok güzel bir soru. Birçok psikiyatrik ilaçta emzirmek sorun değildir. Bunlarla ilgili Türkiye Psikiyatri Derneği'nin de yayınladığı veya dünyada bu alanda yayınlanmış rehberler vardır. Onlara bakılırsa, normalde bir ilacın kandaki oranının onda bir, yüzde ona kadar olanı, anne sütüne karışıyorsa o ilaç güvenli demektir. Psikiyatrik ilaçların, antidepresanlar için konuşuyorum. Çok büyük bir bölümü zaten çok güvenli ilaçlardır. Çok azında sütte %10'un üzerine çıkılan oranları vardır. Onların da kullanımı kenarda bırakıldıkta antidepresanlar önemli oranda güvenlidir. Antipsikotiklerle ilgili de böyle bir tasnif vardır. Bunlara dikkat edildiğinde, hekim en güncel yayınları izleyerek bu sorulara cevap verdiğinde, hastanın tedavisini emzirirken de sürdürmek mümkündür. Ama tüm bunları aileyle ve hastayla paylaşıp, doğru bilgiler üzerine mutabık kalarak ve adım adım riskleri paylaşarak yürümek mümkündür. Dolayısıyla emzirirken ilaç kullanmak e, mucizevi bir şey değil. Kullanılabilir, endişe etmeyin. Mutlaka hekiminizle oturun, bunları tartışın. Eğer bu konularda anlaşılmayan hususlar varsa bize de danışabilirsiniz.